Bugün 25 Temmuz 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Kova Burcu'ndaki ay güne sosyal ve insancıl enerjiler veriyor. Sosyal ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenebiliriz. Bireysel ve özgür enerjiler farklı ve orijinal kavramlara da ilgimizi arttırabilir. Bilim, teknoloji, astronomi ile ilgili bilgiler alabiliriz. Beklenmedik bazı ani gelişmeler akşam planlarımızı değiştirebilir. Sabah erken saatlerde ay boğa Burcu'ndaki Uranüs'e dik açı yapacak. Huzursuz hissedebileceğimiz sabah saatlerinde uyku sorunları, sinir ve dolaşım sistemi, tansiyon problemleri de gözlenebilir. Kendimizi çok zorlamadan sakin ve sağduyulu olmaya özen gösterelim. Bugün Yengeç Burcu'ndaki Merkür ile Olak Burcu'ndaki Pyrutu arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. Çevremizle iletişimlerde duygusal baskı ve manipülasyonlar, güç mücadeleleri gözlenebilir. Fazla kuşkucu, hırslı, tutkulu, saplantılı düşüncelerden uzak durup mantıksız hareket etmemeye çalışmalıyız. Akşam saatlerinde kova burcundaki ay ile yengeç burcundaki merkür arasında oluşacak sert açıda zihinsel ve duygusal olarak bazı dengesiz etkiler yaratabilir. Yanlış anlaşılmaları engellemek için içinde bulunduğumuz durumları duygulardan uzak durup objektif değerlendirmeye çalışmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.